Beni Affet dizisindeki oyuncular, yaz sezonunda tatile çıkıp dinlenmeye çekilirken, bu tatil Beni Affet, yeni sezona bomba gibi başlamasına yardımcı olacaktır. Beni Affet yeni sezonu, tahminlere göre kış sezonu başlamasıyla ekranlarda olacaktır. Tahmini tarih ise, Eylül ayının ortalarında, dizinin 8. sezonu başlayacaktır.